Arkadaşlar yeni bir e, SkyBrow Surveyor'yı ve Surveyor'yı yerden devam ediyoruz, yeni bir harita kurduk. Arkadaşlar yine ekip aynı, birkaç arkadaş eksik. Önce kendilerini tanıtılarsa... Arkadaşlar ben Percy ya gerçek adama ulaş. Ben Mr.Türkey, adım Yiğit. Ben de Darkman 1989, tanımayan yoktur zaten Muratis. Aynen. Evet, kısaca böyle giriş yaptık arkadaşlar. Evet, hemen işe koyuldum bende. Ben ağaçları yapmaktan ötürüyorum. Tamam, ağaçlar bende. Ben maçı var mıydı ağaç? Yamukal. Ağaç jimnüş mi Hayır. Hayır, bu birazcık. Beyler. Düştün mü? Topa katın. Çekle. düştü bana. Ay, ağaçcığı ah, Son, son <gülüyor> kestiğimden <gülüyor> düştü. Az daha gidiyordu ağaç. Eydar. Güday da arkasından atlar mı zaten. Murat bunlar sandık tamam, abi. Dur ben şu izi deneyeceğim bakalım. Abi yerde başladım yaşasın. Ya. Var mı? Abi tamam. bunu yapmasını biliyorsun değil mi? Yanlış yapmış. Dört <gülüyor> <gülüyor> olacak zaten yalnız burası üç olmuş. Lan tamam, bırak ya iki şu sandığı, sandığı taşı. Aa içi dolu bunun. Bu arada arkadaşlar diğer e, adalarımızdan da İhtemlerimizi getirdik yorumumuzu Şu sandığı al sandığı sandığı Sandığı, sandığı al oğlum Sandığı içindekilerini al. alır Alsın biri bütün içindekileri Ben alırım ben bende Ben bende hepsi, hepsi ben <gülüyor> Hepsi bende Ne yapıyorduk şimdi? Şurayı da kırıyorduk dur, O evet. çok oldu. Dört olacak Bir dakika tamam şurayı dur Şurayı koy Bunu Şu suyu buraya Good koyuyorduk boy. Bunu buraya Bunu ke. Niye oğlum böyle? Şurayı ha. doldur şey. Aynen orayı doldur, burayı doldur. Ben bilmiyorum bunu. Alın. Nerede? Al bunu. Şeyi ver bana. Abi, iyice, asla asla bana. Asla al. Al. Toprak, toprak. Al. 56 tane var. Sana yok, al yeter o kadar. Etrafında çevir. Hayır, tutmaz çünkü gelmedi ki toprağlama. Nasıl gelmedi? Şey çaldı. Şey çaldı. Aa ben geri almışım herhalde. Al, al, al, al. düştüm. Abi bende mi bir şey var? Niye gelmiyor bana? Daha yeni geldi <gülüyor> O hepsi bana geldi 61 oldu Abi sen atıyorsun direkt geri alıyorsun yani. Abi ne yaptı? kurt gibi gelmedin adayı Beyler bir kat daha inelim aşağı Çünkü <gülüyor> öteki videomuzda öyle yapmıştık en Elimizde Abi daha amaç o zaten katılacak. Aha düştük. <gülüyor> ben <gülüyor> katlarım acına dayanamam ben katlarım Allah! <gülüyor> Abi siz ne ayaksınız ya? Shift'e basarak Shift'e basarak kuvara doğru yürüdüğünüz mü Yani söylüyorum Söylüyorum Aynen item gitmiyor ölümce O yüzden Abi siz niye nasıl düşmeyi beceriyorsunuz? Shift'e basarak Shift'e basarak yürüdün mü düşmüyor yanlış zaten Yanlıştı Nasrettin Hoca hesabı yaptım da Bindiğim şey çift <gülüyor> Kırdığım için Dur bekle şunları da kırayım Yani buraya Vaktan iyi ki adaları hani şey yapmışız, koymuşuz Gelirken bir altını. <gülüyor> Yalnız birimiz şuradan susdur <gülüyor> Allah bir aşağı gitti. 4 <gülüyor> aşağı gitti. Toprağım ah. gitti, toprağım Abi bu da düştü <gülüyor> Ya abi Allah gözünü doyursun Kaç tane toprak çaldık o tek adalardan Beyler bu Doyun ayada ne? bu Baya düşmeni kırmalı bir şey olur. <gülüyor> bir tane gitmen için çok fazla düşüyorum Abi adanın son katı bu bu arada Buradan da düşmeyin yani Bu arada şey Adada Mekai kalmadı doldurun Köşeleri doldurun Dur dur bekle bak şurası da var daha <gülüyor> Yeter oldu. artık Olca abi Çekil çekil buraları da alacağım içimde kalır yoksa Adam pis abi alacağım Çekil Düzellemeyin oğlum ben alır büyütürüm Doğru. bunları evet, Aa, bu Niye büyütüyor bu... toprak büyütmem <gülüyor> mi abi? Duuuur yabancı bastığın bu toprağı bu devrin maklaya Sanki adam ihaleyle arsı evet. alıyor adama bak. Sağlısı olakları ölçe yapıyor. Ne alaka oğlum, ne kadar mantıksız evet. benzetme ne oldu ya? Vallahi bilmem, ihale fesat karıştırdı gibi. Tecahül Arif Hı. miydi? Ney? Bu da çok mantıksız oldu. oldu. Aynen, bu da mantıksız oldu. Tam sus yeter. Yeter Arif, yeter Arif, neydi? Konuşma bize. Kaça kaça oldu adamımız? İki üç dört beş falan. Ne yapıyor ya? Yaptırttı birinde. Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Kemal Bey Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne ter? Ne Ne ter? Ne ter? Ne Ne Çekelim hacı. Beyler. Bu arada arkadaşlar papir, pl ama please neydi ya on adı? Papers please. Papers, please. Onu çekmeyi düşünüyoruz. Evet, eğer evet diyorsanız, hani altta yorum yapın. Ya yapalım. ben onu zaten çekiyorum senin için yeter herhalde. Aynen. Ben, ha. yani ben çekeceğim aynı sayfada. 40 tane toprak var. Dur şu anide ekelim şu köşeye orpac. Büyüsün. Ya var, bu ağacın suyu içelim mi arkadaşlar? Ağacın altı vardı ben. ya. Neler halikarda? Ağacın altasını koyayım da. Ne, ne şeysin yani? Ne Bak, kadar farketsin? Bilgi Tam fakir. ortası neresi? galiba. Aynen, senin Tu bekle, dur dur kırma. Bakıyorum ha, ortası şey yok ya Neyse, şunu koyacağım Çekil abi, düşmeyin. Oy. Ne ya, ben? Bunu bulacağım. bir hatam yapıyor şimdi? Bu videoları Şeyi yarım saat yapalım ya. da 15 dakika fıstı oluyo Şu katman kayasını arıyorum da bulamadım Ne artık 3 GB mi 3 GB idare edecez Ne 3 GB buldum evet. Aha buldum beyler Ne tamam. yapacağız şimdi katman kayasını Bunu da kırıp bir kat mı? daha sendirelim Katman sen Hayır hayır bunu kırmayacağız işte bunun yanından bir kat daha indirelim mi <gülüyor> Tamam Al. O manyak mısın boşver ya işin gücü yok. ona mı uğraşıyorum kapat şurayı çık Bence koyalım Eee sen de ne? Çık ya işte Alka. ne kadar işlisin ona mı uğraşıyorsun abi, bir Abi bunun de? ortasını kim kapattı Niye? Bakın şimdi Niye kırdın Sen ne yapıyorsun? Aaa ya? kırıldı lan. Allah'tan yedeyimiz yok tamam Bir dakika şey. Niye su, o, su olmadı? Sen, sen ne ayak? çekil ya ben yaparım şeyi Ay Bizimle aşağı ineceksin bir kart ineceksin ya generatörü niye yukarı yapıyoruz ki? Dur bekle köşeye yapacağız. Lan bir sus. konuşma o, o olsun Ağmızı da kürekle vururum ha Ağmızı <gülüyor> kürek var mı ki? Yaparız O bum bum bol Ağmızı şey diyeceğim abi bilineyim Yahu sen Ne? Onu ne yaparsın önce bir su kaynağı yapsana Ne? Şey. mübarek Değil ya? Ya. Abi, ne ayasını olursa Al sınırsız kaynağı Lan, toprak. Toprak. Doprak geçti doprak Anaa doprak bitti Orpağım <gülüyor> bitti Bu ne? Orpa Ramada Dur bekleyin kapatalım mı? Abi girmeyin şu koyarken şudan içine ya Aa dur olmadı ha oldu Bunu tamam Kırınca su Açık çıkacak ya. mı? Aynen Aha çıkmadı Peki mürandemize görecek mi? Oh Güzel de evet. bir girdi ya. Evet Şöyle bir tabela koysanıza Çekil ya ben çekeyim su <gülüyor> <gülüyor> Suyu kovayı versiniz Olabilir. abi Önce lavı ya, koyuyorduk abi. değil evet. Murat abi iyi ki şey yaptık hey. ya Adalarız <gülüyor> koyduk Bunu buraya koyuyoruz <gülüyor> Bunu buraya niye koyuyoruz? Önce Önce lavı koymuyor muydum? Lavı koyuyoruz Suyu şu... Gel buraya koyucan lavı Buraya mı? Buraya, Koy Ben böyle biliyorum Şuraya koysak Koy. e, Buraya da su Hayır, koysak Hayır oraya su koyacak. Sakın durun Buradan şunu bana Allah. verir misin ha koy mi, suya. yok ki bu al Suyu da ucaklık Ucaklık ucaklık Öyle mi? Lan ne Sakın Zaten geri dönüşü yok ki onun Sen ne ayaksın kovamız ya var, Kovamız Sen var Sen ne ayaksın oğlum <gülüyor> Çık git yoldan ne ayaksın ya Al akıllı bıdık Allah'tan lan Ver Suyu <gülüyor> ha koy Allah'ım Ya şunu şey kırsanız ha Allah'ım beni bekliyorsun Dur dur dur Obsidyen olca Dur dedim ben sana <Gülüyor> Aaaa ah, Sizin mühendis Rekanızı ben ne aldım Aaaa Aaaa mı? Davamız varmıyız gibi davamız daha vardı Ya abi geçen video çekici gibi gene kaldı obsizyen burda Abi al boşa sormadık biz zorları Bana ver şunu bana ah ben aldım tamam Çocuklarımı gittin sorduk Allah'tan soymuşum yoksa Sıfırdan barıştık Dur toprak kral alalım Toprak krallarının sistemi diğer tarafa taşıcam Bence dörtlü sistem yapalım Sadece, sadece Üç bir çalışmıyor Abi unuttunuz mu siz? Unuttuk Verin bana ya ben yardım toprak Ben yapıcam, hayır abi ben yapıcam ya. Bize, bize artistlik yapar Ya, ya, ya napıyon sınırsız kaynağın, sınırsız olmayan kaynağı yaptınız <gülüyor> Yok, hala sınırsız Yok, bozulmaz ya. ki ha Bilmiyo işte ya Minecraft'lı bilmiyo de Minecraft'lı Hadi sen yine de köşeye dök <gülüyor> Camide bana neşemeye çarpılasın Bizim niye iki tane sandın ya Nereden çaldık bunları? <gülüyor> Babam böyle pasta yapmayı nereden verin? Yani? <gülüyor> Babam pasta yapıyor <gülüyor> sen bunu sorguluyorsun Babam <gülüyor> neden pasta yapıyor diye sorgulamıyorsun <gülüyor> Babam pasta yapıyorsa anneme iş erkeği ama işte çalışıyordur babam ev hanımdır Zaten yani. ya, annesi reklamda göremiyorsun Abi <gülüyor> babam ev hanımdır Aynen <gülüyor> ev hanımı bak Babanı de, hani abi belki de, getir... rol değişmişlerdir role playing Abi hani bazı projelerde babanı getiriyorsun ya şu işte çalışıyor diye Aa, Getirdik o kadar getiriyorsun var. Baban ne iş yapıyo ev hanım be <gülüyor> Evde bizi yemek yaptı o Aaa geri zekalıyım ben ya versene. ne yaptım Şu kovasını ver Versene oğlum endekini Abi, abi şimdi izleyenler ne diyecek biliyor musunuz Biz sap burda ne yapıyo Biz bu videoda niye bu kadar geri zekalıyım o Abi oldu mu abi yoksa yanlış Olsun. yaptıysak Aa, değiştirelim Aaa <gülüyor> Ya Çok artık önemli. benim Arkadaşlar da açılımı yapın. Durun ben yanayım. Tanrılar kurban istiyor. Bara da kafa vermiyor orası neden? İki vermiyor mu? Aha verdi. Aha veriyor işte. Öldüm al kafamı Tanrılar kurban. Mehmet atlayınca vermiyor. Al obsidyanın üstüne koydum kafanı. <gülüyor> dur bende yanayım benimkine koy. Benimki. Lan dur ben niye <gülüyor> Ben de yanacağım Ben. İkkenler gidecekti yani. <gülüyor> oh. O oh, ya, bir şey değil de benim canım bitiyor. <gülüyor> okay enerjim bitiyor oh itemleri koyayım ben <gülüyor> abi ben niye oldum bu kadar? ben fakir olacağım. şimdi abi benim işim çıktı İyi. ya önemli. önemli önemli işim çıktı gidiyorum ben hadi hadi görüşürüz. görüşürüz görüşürüz diğer videoda yetişiriz Ay, aynen hadi Görüşürük ürüşüdük gençler, aniden böyle konuşmanıza dalabilirim ona göre yani öcü falan geldi sanmayın yani no, zaten bizim bir biter bitar ya bir yerden bildi on beş saat sürer galiba tam zaman kadar gelmez. Oké okay, hadi. Her yani. demiliyim belki o kadar önemli bir işim yok. Niye olmaz sen yemcisin. Neyse hadi ya hadi of girişim. gidiyorum ben boşver kapat işim hadi. var hadi. İnşallah tekrar ofis den olur emin ol. Tamam git git gideyim. Git gideyim. Kalacağım, Kalacağım burada. Neyse hadi, gidiyorum hadi buy. Yalnız hacı bu jeneratör yanlış Benim kafamı da alsana Heh Aldım Kafanı takacağım. Neresi yanlış oğlum ya. lan Ne <gülüyor> <Abi gir>. yaptın <gülüyor> Yanlış bu Yine obsijen olacak Ne lan? İşte yanlış okay. Su taşacak Ve obsijen olacak Abi kim yaptı ya Şuyu niye öyle koydun Var ya bir kova Avaya aldı gitti değil saboredim. Yok, ola ben. Bir tane alıp koy abi. Bir Bak, tane daha var. Hadi dur şu düzeneyi ben yapayım Allah aşkına. Kapa benim demek yok Kapa kimi? Ya kimin sekeyim bu kıvılcımı? Kaçtır. Yahu hadi iyi her yine şeyə başlayalım. Senin bu börsede demen yüzünden ismimizi yüşaç, husus Allah Allah Gel de kimse nerede çalıştığımızı bilmiyor ya Boş yap Hürsüye ne dersen de Abi ben hiç bir cevapmıyorum Yeter ki bana soy adamla hitap etme iyice yapıyoruz e, Ha bu arada bizim kanki burda Mr.Türkiye'ydi Aynen Işifadeyip de ay hindi bizi dikiz diyor kafa acaba kum varmı kum ama şey toklar ama kafam nerede bende ama kafamı tanmıştın yalnız şeye çok yakışmıştın camilla ve siyah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yapıyorduk ne denet yapıyorduk çık şuradan hindi <gülüyor> hindi kulu kulu kulu hıh <gülüyor> Ya, ya toprak mesela, evet, ya, al, al. O toprak acem tarzı oluyor. Yedi, üç, dört, beş. Bak, bursuyor. Bu da seni dinliyor yani. Ya hadi, daha fazla susun lazım. Iki. Ya ben Allah'ım Ney, ne, ne? Hadi, elli dört tane toprağı ne yaptın? elli dört tane toprak bende değil ki. İyi değil herhalde ben de ana. Son Fakir, daha ileri git, daha ileri. Dur. Şu şeyleri almam lazım. Hacı bir de o kadar suyun yaptık ha. Facirin önünde ileriyiz. Dur, bak, bir dakika, bir, iki. Yalnız benim buradan biraz daha inmem gerekiyor. Dur, dur, dur, dur, bekle. Çekiliyor da. Hacı çek, Hacı çekil. Çekil, apta orda. Kardeşim bir dur. Çekil. Bir dur yanlış yapmış. bir çekin. Şuraya su da üçecekti şimdi. Hayır. E. Ee, su dön. Gene alabilecek misin? Bekle. Al. Sana su kaynatıcı yoktu ee, bari. E bak burada. Önemli olan burada var. Wow. Bırakma benim burada. kalırım Allah. Suyu kesme. <gülüyor> keseyim mi ben? Dur keseyim. Suyu. Hadi vallahi. Hadi ya. Al bak. Al, Alacağım. Başaracağım bunu. Mu olmadan çıkabilirsen. Evet. E yine alıp çıkıyorum yalançlar. O ne lazım? Suyu derken din yener. Bu... Çünkü ben girdim yere. Ya su kesip duruyorsun var ya. Ya atlıyorum ya bana ne ya uğraşamıyorum. Az iğdazı geçtim ben. Bizim burada neydi Sular var idareci ne var neydi onu mu biliyorsunuz? <ben>. İski. İski <gülüyor> aynı. İgdaş nereden çıktı? Dağı dağıtmanın bir şirketi. şimdi. Seni ilk trolledim orada. Tamam bu sefer kesmeyeceğim. Tamam. Bunu da tutmak. Şimdi. Şurayı. E, niye kapattıysa. Bak ya. Dursun dursun Yanlışım, elleme. Abi so dur. Abi dur. Şuraya su koy. Şurayı da herhalde. Peki. Ya Allahım, Abi çekil. onu niye koyup duruşsun ki anlamadım Abicim, ya Abicim çekil Tamam, ya? Buraya daha koyamam Yanlış koydun çünkü, su buraya değil Su buraya Heh, su Tamam ha. Buraya, nereye? suyu buraya koy. Al abi, Abi <gülüyor> <gülüyor> vermem ama ha. Su, babı oraya koy Burası da şey taş olsa yani Zavı ah, buraya ha. mı? Tamam şimdi taş olsun yani. Oh be şükür Abi dinle, al oğlan sonra dışarı gitti Allah Git. Allah Kafa gitti <gülüyor> Dedek suyu alayım da ben, <gülüyor> ne olur Aa. olmaz Gel evet, arkamızda su var tamamdır Eee bu arada Yiğit Odunlarımız çaldı Yiğit'ti Odunumuz var mı? Var var tahtamız var Allah'tan gel Çünkü ben değil de çaldı Yiğit'ti Adamın hırsızak içine işlemiş. <gülüyor> Ben'in istediği gibi. <gülüyor> Al burada elistik <da> stik var. Ben de her stik onları ben koymuştum. Ben gireyim şurada bir savuna da terliyip önce ateşe yatayım kendini. Oh. Sonra da su ya. İki tane yap da de kazıyım sende Atdım Ben neredeyim? Benim sesim çıkmayacak Allah bilir <gülüyor> Evet <izlerim videoda. gülüyor> Çıkacak çıkacak <gülüyor> Sen ses kaydını Öpüyorum yapıyorsan da, Sanki sesim aldın geliyormuş gibi bir his var içimde Hacı bu his sese dayansın Ne yaptın? Ne şey bu görüyorsun Bu arada benim ağacımın neden miydi? Ben bir, kaç kaç tane bana? 3 tane, Ben bir Abi Allah'tan 6 tane camımız var, 12 tane cam yapabiliriz, ince cam İnce camı yapmak için önce cam yapman gerekiyor. mu? Yani camı yaparız öyle camı yaparsın, 6 camda 6 cam <gülüyor> Abi kumu cam olarak görebiliyoruz Tamam da, kumu camı çevirmen gerekiyor önce Ondan sonra Abi, ince camı çevirmen Biliyoruz sadece, Git sep-link al, ya, usta orman ağacı be. Orman Şey... Yaptış yere yıkıyor. Bunlar şey vermiyor değil mi? Neyle? Spalman şey, ağabeyi ver. ver veriyor, şey, kemik veriyor. veriyor. Aha. bir kırabilsin ki... aldı. Bu arada öteki adamımızın halini de gösterelim hani en son çektiğimiz videodaki adamı. Ama bundan sonra arkadaşlar bunu her çektiğimizde sizinle de paylaşacağız. O yüzden değil mi? Videolarımızı izledikten sonra yorum yapmayı veya beğenmeyi unutmazsınız. Teşekkür oluruz. Hayır. Erki. Erki çağrilerine. Aynen. Murat'la tabirleri ya bu arada arkadaşlar yakında nostaljik kemiplerim attım kafama yapayım ya Kemiklere attım adam aldı geldi nostaljik oyunlar serisi yapmayı düşünüyorum bir kelime daha etçektim neyi durmuktu maçı evet. he tamam arkadaşlar don Steve e, videosu çekelim mi ne dersiniz bir dönem de cevaplar sağlıyorm olarak bize bir de bir de arkadaşlar, nereye gelmişken söyleyeyim En son Elano ile başlayacağım Onun dışında an çok fazla oyun biriktiği için Daha farklı oyun versiyonları gelmeyecek ya Oyun gelmeyecek Başka oyun videosu gelmeyecek, oyunları tamamen bitirene kadar ya Birkaç oyunu bitirirsem Yeni videolar gelecek diğer oyunlar hakkında Şimdilik bu kadar Arkadaşlar bu arada yine de M-Star yayınlarımızda devam edecek. m -Star. Evet, M-Star'da da video çekelim bence. Yok ya ben m artık... Bilmiyorum. Hacı bir zamanlar efsanesiydi mi o zaman? 30'da bıraktım. Aynen, zirvede bırakmak lazım Benim zaten. Benim zamanımda en yüksek level sahadan 40'li, 50'li, 60'li, öyle bir şeydi. Şimdi baya baya yüksek aldılar herhalde. Şimdi 70 saniye. 70 80 olması lazım. Kapı çaldı ya. Neyse, videoyu durdur. 2 saniye sonra geri açarsın. Ya da durdum devam edelim. Kim gelmişse bakalım. Tamam. Sen devam et. Tamam, ben açıyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, Murat gitti. Kaldık baş başa. yedim zamanla. <gülüyor> Ve yeni daktil değim. Evet, ben de fıkla anlatmaya <gülüyor> tam para verdim de. Van mı geçti? Aynen, az geçti. arada bir tane de tane, 2 tane de kemikle 6 ton. Çıktı ler, burada Buradan abliyim mi? Pati. Bir vurmam lazım. Al sana 38 tane taş. Bu arada Skype'tan birisi bir şey yaptı ama kusura bakmasın. Cevap benim için. <gülüyor> Fenomen olduğumuz için e artist olduğumuz arkadaşlar, arkadaşlar. çok güzel. Hep projelerimiz bitmiyor arkadaşlar. Bir de eğer sayfa sahibimiz izin verirse bir reklam yapacağım. Aa. Gecenin Fatih diye bir müzik sayfası açtık geceleri ben paylaşıyorum müzik eğer hani rock tarzı veya arabesk tarzın şeylerden hoşlanıyorsanız türkü de olur altta linki paylaşırız paylaşır, değil mi? Değil. bana tam başlamadan haber vermek istemiyorum ama sanırım birkaç arkadaş bulup yanıma bazı oyunların veya videoların e, Türkçe ses yaptığı bir olaylarına başlamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar böyle bir projemiz de var. Hani ben kendimi dahil ediyorum ama ben siz zaten yapamaz ama cesaret edemez. Evet. Ben illa olacağım. Değil şey, mi? Şey, ne demek? Ciğerimiz, dalağımız, böbrağımız. <gülüyor> böbrağımız, hasta oldum yalnız şu böbrağımız demene. <gülüyor> Böyle farklı tabirler hoşuma indiyor. Tuval Park gibi. Evet. Bizde de bö böbreğimiz denmedir. Böhrümüz derler. Aynen. Evet. Şimdi elma yiyeyim. bak benim bir çek. Bak elma yiyeceğim. ya. Benim kafamda elma yiyorsun. Ayıptır ama. <gülüyor> Sen yemiş gibi olmaz mı? Allah. Kendim birden hotlamış gibi yorduk. Tronlanmış. Tronlanmış. <gülüyor> Bu video kaç dakika oldu? Arkadaşlar en fazla 45 dakika kadar çekebiliyoruz. Niye boş boş geziyorum herhalde? <gülüyor> ne ben? Neleri? Hadi. Merdini bozuldum. <gülüyor> <gülüyor> Yiit bitti yiitlik bozuldu. Ee, bir dakika. Bir sepetlikler koyalım. Kaf kafayı. Annes. Kafam. Kafam. <gülüyor> kafam boğuluyordu yalnız. Benim kafam var di. Açıp mı daha? Haksızlık. Demek ki ilk sevdiğinki koyunda çıkıyor Elim var ama yemiyorum neden acıyor? Şunu şuraya koyalım ha. Dört dört. Acı şey verdi ne? Evet. belki vermedi mi ordu Aha vallahi elim elim urdu da Hemen dedim deme. Sen kimin <gülüyor> tane attın? Sen mi attın? Yer hmm. attın ya bir tane az diye. Ya da al demedim ben öyle uydum. Bilmiyorum ben atlığında hatırlamıyorum. <gülüyor> beyin beyni yüzü benim kontrol mü ediyorsun? At şunu, salla şunu. Aynen. Aşağı çilikte artık sınır tanımıyorsun. Kim şey değiller, herhalde, değiller alert değil herhalde, Kontrol ediyordu ya. Yürü aynen. Ayıq adam hastaydım ben ya. Şeydeki adamın diyor musun, hani ee, yıldız gemisi askerleri Start var ki. ya. Aynen, yok öteki böceklerle savaşıyorlardı, hani uzaylı böceklerle. Onda medyumluk diye bir asker sınıfı vardı, medyumlar diye. Tamam. Ah, Hacı o zaman, ya oyununda mı oynamadın? Adı neydi ya? Ya mutlaka oynamamış Yok. Starship Troopers diye bir filmdi. Starship, ha. Tamam. ha. Starship evet, onda böcekler, canavar uzaylı böceklerle savaşıyorlardı yani ya. evet. Bir sürü adama filmi Adam hiç film kolik değil ee, Ben bir ara hayranlıkta hayranlıkta yani. Bu arada arkadaşlar tabiz ediyorlar Meşgulaya geçeyim Allah'tan bende tamam. ses bidip, bidip. Ben Bende çıkıyor acılar Bak ya biz hep şey, bir şey daha vurdum gene çıkmadan Vurmayacağım tamam. Ne yapalım <gülüyor> yani adamız kaldı böyle. Bir arkadaşımız Ali oğluna e, sarmış işte. Ali ağa oldu Ali pardon. Ali Adam diyor ki yaptım oldu yaptım oldu. Bekle geleceğim diyelim de. Kendisine de buradan selam olsun. Batu kardeşim. kardeşim bu arada ne yapalım biz ee, ev yapalım biz tıkandık. bence şu taşları kırmaya devam edelim artık ya, kahtadan ev yapalım Katmada artık taş yapalım kahtadan ev olmaz ziyan olur be ney kahtadan ev diyorum yapalım mı? dur kolayla önce önce kolayla al şuradaki şeyi yok ben şimdi şuraya yerleştirip de... Sen alt katmanı dursun cinci de aldım olabilir miydi? Tek katman <gülüyor> kötü oluyor. Aynen. Bu arada ben bir ev ev gibi bir şey yapmıştım sistem. Onu yine mi yapsam? Burayı koruma altına almak adına kafaları alayım buradan. Ben. Bende şey var mı top right? İki tane var buyur. Alt Baş var mı? Taş yok. Taş mı? Şuradan bir odun alayım da. Ee, bu arada gerizekalı gibi taş kazma yapmadan bütün taşları bitirdim. Aynen. Odunla devam. Bu adlısı. Hacı Tekin. Hı. Ben şundan bir iki tane kaldım da taş kazmayayım. Belki de aldım olur mu? Ben bunu kapatınca karanlık oluyor. Olsun. Güvenli olsun da. Heh. Ne güzel oldu. Evet. Bu arada benim kardeşim diyordu ki abi odun katletmekte üstüne yok diyordu haklı. Odunları çok boşa acıyor. Ya şu, şey, haritada, törlürde de yaptığımız adal ya orada da ben odunla kırmaktan Hep, artık gılağa pek... gelmişti. Hayır. Ama güzel oldu da. Ya İyiydi. kaldırma yapayım. Yani tahta kalmaya kafıyorum. Yok, kafamı da koyayım şuraya benim mi? Benim. Yok. Tamam. Projekt... Burası Fersi... benim lan. Terfiye. Benim maden ocağım durun. Lan! Ne oluyor? Ay kayayı koydum yani istikla. Baksana tepene. <gülüyor> 15 adet. Bu 10 ne? 15 adet septi. Ben yazdığına bastıymıştım ne yazmıyordun Ben yazmadım Anladım. ki Yazan arkadaşa söylüyorum Evet tamam Bu arada e, Miki arkadaşımıza yazmıştı Mickey'nin yeri diye Burayı falan tanıtalım Hı. Değil ne? mi? Değil mi yetkili servis? Allah'ım Değil mi Aynen Adan artık espride. Geldi, şu binler, şu binler. Abi tepsi vardı çok gülmüştüm ona Hani bu bizim kinder vardı ya Kinder çevirmişler, dindar çikolatalar ee, Şey içerir ekstra %15 sevap ve şey içerir diyor Ne komştu gülmüştüm ona versin. Şeyi hatırlıyormuşsun Toplantılar da. O şey, şey, içeri din, dinle hep alakalı konuşmuştu ya içine sevap komik he aynen ya, adamlar komedide sınır kanımlar ne yapalım diyelim bu arada arkadaşlar grubumuzda bir de bayan vardı kendisinin de hani bakması gereken iki tane çocuk olunca gelemedi şu an gerçekten sinir oluyor biri kuzeni, yiyeni daha doğrusu biri de kardeşi Allah buradan Kolaylıklar Abi. versin diyelim. Kardeşle uğraşmak zor. Bu arada yavaş yavaş artık Hı? videoyu bitireceğiz sanırım. Aynen. Aynen. Neden Bredes. çektiğimiz program o kadar büyük bir program ki hem ses kaydı hem video kaydı ikisi birleşince 20 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Aynen. Planet olsun Fraps. Planet olsun. Ama yani. Fraps'ın ışıkları tanımıyorum arkadaşlar buradan belirleyeyim. Aynen kesinlikle. Hem kolay. Ya Rem, tam Rem'i olmayanlar için kötüleyebiliriz, tepeme kim koydu? Çıkamıyorum. Dur alayım dur. Ben aldım. O da ben, Kafam lan o da. Kafam lan o benim. Kafam, amirim benim be, amirim. Bilgiler için oradan <gülüyor> hayat bilgisayar bir atıp da bulunalım. Afiyet <gülüyor> olsun. Şerefsiz amirim. Hacı sende taşı çok kullanıyor. Abi zemini yapıyoruz artık. Adayı genişletiyoruz. Toprak... Sen şimdi orayı yapıyorsun. Yapı ya modeli... Toprak artık alt katmanda bulunacak. Çünkü ilerleyen şeylerde sorun çıkartıyor. Alt katman olmadığı için. He, tamam. Yapı işlet devlet modeliyle çalışıyoruz. Ada bir satılık arkadaşlar. İrtibata geçerseniz hani tekliflerinizi bitirebiliriz. Yani Doskoca Murat'ta oyun peşinden ya, adasın. <gülüyor> Birazcık fayda ama... Ya, o kadar da olsun, ne yapalım? Ekmek parası. Diğer arkadaşlar var, 4 senedir oyuncu, gamer. Adamın bir tane takipçisi yok. Bizim kaç olur mu? Şu an 24. Ya yani 24 kişi yani, yani yapmak. artık başladık arkadaşlar. Ee, çalıştığım için çok fazla video çekemiyordum. 3 hafta oldu, tatil süresi. Tatil miyim, de rapor aldım. Aynen. Videoları görmüştünüzdür zaten. Artma oldu? Artma'nın tek kaynağı da Murat Arkadaşlar, o çekemezse Onun sözünü verip Buradan da aldık. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Düzelttik herhalde. Olmasın. Eğer Murat olduysa ayıva 7 acı. yaptık. surprise surprise well hadi dur tamam hadi buraya Hops. bir mi ya. Sekin sekin sekin. Şey yapıyoruz ya. Yani. E ee, tamam. Prize alttaki toprağa da kırayım taş yapacağım. Yan düşme lan. Toprağa düşme. Ya o gitti az önce toprağa yapmış yine. Aga su yar merak etme. Ya şu taşı kelsen bana <gülüyor> göremiyorum halktan. Düşürme e tabi taşı Arkamı değil ne? Şunu, ne şu, şunu Tamam nasıl kırayım? Üstüne gel önüne şöyle Sen kır Ve Sen Şey yok azma sen yok. yok Sen gel ben kırayım Sen taşla alayım Tamam Taşla <gülüyor> <gülüyor> alayım Tamam sen ben kırarım <gülüyor> tamam, ben benimki... Yalnız taşları alamam Histerya moduna girdi benimki Aşağıda gidelim Günde komşuna gelir başına <gülüyor> Yani değil mi? Neyse Allah'tan ithamlarımın bilgimi yapacağım Bu da olayı, Hayır olayı diyorum Şeyi basit yapıyo yani iyisi E hayır, burayı toprak yapmak İsraf ya, israfını ama İsrafını boş versene lazım olursa alırlar ben kaza durdum. Abla deme lazım o hesabı. At at. Kazma Ben aldım. Kendi şimdi çekelim Bana taş kalmamda kırılmış. Tahta kalmamda biterse yandımın resmi. Aynen. Al sen şu kalmayı. At at. at. Ben şuraya şöyle... <gülüyor> koyayım. Ve taş <Allah> görürsün. <gülüyor> Video videoda kaçta oldu? Hmm, bir var artık. İstersen. Evet, ben kaldım evet. biraz. Evet, bir trenmişim. <gülüyor> niye niye okay. bir saniye sonra dediysem bunu? Evet, şöyle yanıma gel. Tamam dur, gelip. Fotograf şey, fotoğraf diyorum ya. Foto çekiyor zaten. Dur, ben şöyle popom çıkarayım. <gülüyor> benim skin ile benim skin aynı olduğu için. Çek çek, popom için kaldı. Hıh. Videoda çek. görünüyor zaten. <gülüyor> Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzdeki <gülüyor> bu kadar, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. belki ulaş diyeceğim bir şey var mı? Yok, teşekkürler herkese, izledikleri için. Teşekkürler arkadaşlar, iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Evet. Bitti. Hı hı.